İçine dayanamıyorum Sence de bu ayrılık uzun sürmedi mi? Gitme desem ki diyemiyorum Gücüm kalmadı dön deme Kamaz ki durur ya zaman o anda geçmez bir dil geçer ya bu derde arama bir çare cümleler kurmaya başlarız sensiz bensiz. Yine dayanamıyorum Sence de bu ayrılık uzun sürmedi mi? Gitme desem ki diyemiyorum Gücüm kalmadı dön deme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 Bensiz, bizsiz Kimse başa çıkamaz ki Bir çare cümleler kurmaya başlarız sensiz, ben siz bir şey.